Herkese merhaba sevgili canlar dostlar ben Cem Kervan. Bu hafta Küdüs'e yaklaştı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Yine İsa ruhullah ile ilgili bir deyiş. İsa Küdüs için ağlıyor. İsa Küdüs'e yaklaşıp artık önünde şehri açık seçik görünce ağlamaya başladı. Şöyle dedi. Bugün ne kadar da çok arzuladım ki sen selamete giden yolu fark edip idrak etseydin ama. Ki en iyi senin bilmen gerekirdi. Ah keşke fakat artık çok geç. Bu yol artık gözlerinden gizlendi. Yakında gün gelecek düşmanların senin surlarını setlerle çevirecek. Ve seni her taraftan kuşatma altında tutup sıkıştıracaklar. Seni yerle yeksan edip halkını mahvedecekler. Hatta çocuklarını bile. Sende taş üstünde tek bir taş bırakmayacaklar. Çünkü Hakkın seni kurtarmaya geldiği zaman fark etmedin. Bu Hakkın seni kurtarmaya geldiği zaman ne zamandı? Yani bekledikleri Mesih'in gelişini fark etmediler. Yıllarca, asırlarca bekliyorlardı bir Mesih gelecek, onları kurtarmaya gelecek. Ama gelince de burun kıvırdılar. "İstemezük." diyerekten İsa ruhullahı reddettiler. Hata dara çektiler. İşkenceyle öldürdüler. Evet. Değişik bir paylaşayım mı? İnşallah beğenirsiniz. İzninizle. Yaklaştığı sagamlandı, şehri görünce alayası geldi. Küdüse yaklaştığı sagamlandı, şehri görünce alayası geldi. Dalamaya başlayarak seslendi. Kürüsün inadı barını deldi ağlamaya başlayarak seslendi Kürüsün inadı barını deldi selam getiren yolu fark etseydin ama artık nafile dedi ki selam getiren yolu fark etseydin ama artık nafile Göremezsin çünkü gözün kapalı Kudüsün inadı barını deldi göremezsin çünkü gözün kapalı Kudüsün inadı barını deldi. Düşmanların gelecekler Setlerle çevirip kuşatacaklar Gün gelir düşmanların gelecekler Setlerle çevirip kuşatacaklar Tam abuka altına alacaklar Kudüs'ün adı barını dövdi Tam Abuka altına alacaklar Kudüs'ün adı barını dövdi Param parçam mahvedecekler. Taş üstüne taş bırakmayacaklar. Seni param parçama mahvedecekler. Taş üstüne taş bırakmayacaklar. Tuzla buz yapıp pirane edecekler düşsünmin adı barını deldi tuzla buz yapıp bir edecekler Kervan'ım uyardı da aldırmadın haksana geldi de umursamadın Kervan'ım uyardı da aldırmadın Hak sana geldi de umursamadın Kurtarmaya geldi de istemedin Kurtarmaya geldi de istemedin. Kudüs'ün inadı barına deldi. Evet, Hak onlara yaklaştı, kurtarmaya geldi. Çünkü İsa ruhullahı gönderdi onlara. Ama reddettiler, burun kıvırdılar. İstemez dediler ve sonra cezaları geldi. Biliyorsunuz Milattan sonra 70. yılında Roma Küdüs'e bir ordu seferber etti ve hakikaten yerle bir ettiler. Yerle yeksan, helak ettiler. Taş üstüne taş bırakmadılar. Evet, biz öyle yapmayalım. Biz kulak verelim. İsa bizi de kurtarmak istiyor. Biz olumlu cevap verelim, onun talipleri olalım.